Ekranda 3 tane yıldız var. Eğer elimde 3 yıldızdan oluşan bir grup var desem, elimde kaç yıldız var demektir? Bir grup, 3 yıldız. O zaman 1 çarpı 3 eşittir 3. Yani 3 tane yıldızım varmış. 1, 2, 3. Şimdi diyelim ki elimde 2 grup var. Grup başına 3 yıldız bulunan 2 grup. Bu ilk grup, bu da ikinci grup. Peki şimdi kaç yıldızım var? 2 grup 3'er yıldız. O zaman 2 çarpı 3. Ya da başka bir deyişle 3 artı 3. Yani 6. 3 yıldızdan oluşan bir grupta 3, 3'er yıldızdan oluşan 2 grupta ise 6 yıldız bulunuyor. Şimdi işi ilerletelim. Her grupta 3 yıldız olmak üzere 3 grup olsun. Peki bunda kaç tane yıldız olacak? 3 grup ve 3'er yıldız. Yani 3 çarpı 3. Şimdi elimde kaç yıldız olmuş oldu? 3, bir tane daha 3 yani artı 3, artı 3. Yani 9 yıldız. Bir de sayalım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İstersek üçlü de sayabiliriz. 3, 6 ve 9. Şimdi dört gruba çıkaralım. Her grupta üç yıldız var. Üçlülerden oluşan dört grup. Üç tane yıldızdan oluşan dört grup. Bu da dört, yani grup sayısı, çarpı üç. Yani yıldız sayısı şeklinde yazılır. Ve bu da 3 artı 3 artı 3 artı 3 ile aynı şey. Bakın 4 adet 3 var. 3, 6, 9, 12. Şimdi sizden isteyeyim şu, kendi başınıza devam edin. Bir bakın bakalım, 5 çarpı 3 kaçmış? Yani 5 grup ve her grupta 3 yıldız var. 6 çarpı 3 kaçmış? 6 grubumuz var, 3'er yıldızdan, 7 grubumuz var, 3'er yıldızdan, 8 grubumuz var, 3'er yıldızdan, 9 çarpı 3, yani 9 grubumuz var, 3'er yıldızdan. Ve 10 çarpı 3'ü de hesaplayın, yani 10 grubumuz var ve her grupta 3 yıldız var. Size bir ipucu da vereyim, her zaman yıldız çizmek zorunda değilsiniz. Görselleştirmek her ne kadar daha güzel, daha kolay olsa da. 4 çarpı 3'ün 4 tane 3 olduğunu gördük. Yani 5 çarpı 3'te 5 adet 3 olacak. 3 artı 3 artı 3 artı 3 artı 3. Bu da 15'e eşit. Şimdi geri kalan işlemleri siz yapın, hepinize kolay gelsin.